Üstadkro kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Emrah ım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hardcore serisiyle beraberiz Şu anda birinci bölüm Birinci bölüm müydü en son bıraktığımızı tam emin değilim Birinci bölümden itibaren gerçekleşen şeyler baya bir geliştirdim etrafı Çevresel olarak şu an ev böyle değildi baya bir şeydi tırıt bir şeydi Bir katlı falan bir şeydi böyle Arka tarafa bir base başlangıcı yaptım ee, burası kalıcı bir bez değildi Dedim niye burası kalıcı olmasın ki Yani şurası bir maden tarzı maden giriş tarzı bir yer yaptım buraya Gayet hoş oldu aşağıda maden odası var Maden odası yok, büyük odası yaptım ilk olarak Başka bir şey şu anda yapmadım yapacağız Buralara daha güzel şeyler yapacağız daha derine falan da inebiliriz O şekilde Sonrasında şurada ineklerimiz falan oldu e, buralarda farm işlerine girdim de pek şey olmadı. İstediğim gibi değil. Bu yüzden bugün eee bu daı farm olsun. Normal işte normal ekilecek şeyler yapacağım. Onun için güzel bir farm ayarlayacağız. Daha basit bir sistemle. Ekerken biraz sıkıntı çekeceğiz, toplarken basit olacak bizim için. Şimdi bu sistem nasıl yapacağımızı göstereceğim tabii ki de. Öncelikle şşt. Kaça kadar 8 blok olması lazım abi Şimdi nasıl yapacağımızı Yaparken anlatacağım size Bunu şöyle dik mi koysak daha güzel dur Emin değilim Neyse buralar şey olsun Toprağa koyayım zaten ondan sonrası Tamam bu şekilde koymaya başlıyorum abi bir saniye böyle koyduk bunu da koyduk bunu da koyduk mu koyduk tamam Bu odun bize yetmeyecek bu arada Tamamdır Şimdi abi bir şuralara şu benim işaretlediğim yerlere suyu koy oğlum tuş niye böyle ya Başlayacağım bu tuşa Şimdi buraya suyu koyuyoruz tamam mı biz buraları full ekeceğiz böyle e ettiğimizde 8 blok kadar gitme şey var düz yerde suyun. Su düz yerde o kadar gidebildiği için şunu şöyle koydum. Evet. Tamam. Buralar böyle full bir şekilde şöyle şöyle kapatacağız. Kapatıyorum hatta. Tamam. Buraları full su dolduracağız abi. Bir de bir de su getireyim. Oraları doldurunca şey olacak her yeri 8 blok şeklinde aşağı doğru ee, Teraslama sistemi diyorlar ne diyen oran O şekilde yapıyorlar ya Öyle bir şey yapacağız Pek anlatamadım ya yani. e, Yapınca görürsünüz Hafif yükselti olması Daha iyi bizim için Daha basit olur diye düşündüm umarım Zorluk çıkmaz Lan oğlum dur dur Elimin ayarına tüküreyim ya Tamamdır ee, Şimdi aşağı doğru 8.8 sayarak gidelim Şu aradaki boşluklarda da zorundayız mecburen Hatta şöyle dur bir dakika şapaylı işaretli işaretli 1 2 3 4 5 6 7 8 tam böyle aynen Evet abi şu anda Toprak bitti toprak almaya geldim ki bir baktım Ziyaretçilerimiz var Şunlara bir selam versek ne yapsak emin olamadım bir Bir kürek yapayım bir de Kardeşim nereden buldunuz beni ya ha? Nerede benim şey Bir tane elmas kürek çakalım Gelin maim siz gelin maim. Dövsek mi bunları şimdi? Zaten şeyde değil. Dövelim bence. Gönüllü sürgün. Bir tane başarım yaptık. Güzel. Bir tane köye gidersem baskını yiyeceğiz. Bir tane çöl köyümüz var. Fakir. Ee, şimdi oraya giderim ben bir. Aslında verirler bunu iyice içinden geçilir. O yüzden gitmemek lazım. Ve bizi unuttum ben bunu söylemeyi Şu şeylerin altına toprak koymamız lazım. Şu buraların altına toprak toprak diyorum. Su koymamız lazım. susu Burası su yerleştireceğiz çünkü her yere su yetişmesi lazım. Her yerin şey olması lazım. E, bu şekilde ıslanması lazım toprağın. Şimdi ben kaç kat gittim abi emin değilim. Şunu sallayalım bir karnımızı doyuralım abi öleceğiz. Açlıktan öleceğiz. Gör zemine kadar inmek istiyorum ben. Evet şu anda sistem neredeyse bitmek üzere son birkaç rötuş kaldı. Şu yandaki şeyler kaldı. Ee, ne diyeyim? Yanlardan e, bitkiler şu diye. Buraları da su ekliyoruz şu şeylerin altına Şöyle görebilirsem koyacağım şuraya Heh. Buraya su ekliyoruz şu yanlarda kapatıyoruz abi Tam geliyorum tam denk geldi aynen Buralara koyacağız şu diğer yan tarafına koydum buraya da koyacağız ve buraya da koyacağız ve sonrasında ee, Finito bitiyor gibi bir şey oluyor şimdi buraları dermeye başlayabiliriz Ve önce kızıl taşı yapalım bir deneyelim olacak mı kızıl taşımız şöyle koyalım bir deneyelim sistemi Nerede şey abi Şaltere. Şöyle tek sefer şöyle bir yere koyalım Heh, Tamam İlk korktum olmadı mı lan diye Güzel oldu güzel Baba bak, bak. Şimdi buralar ekimleri dikeriz büyüdü müydü? Oraya da hunileri koyduk muydu? Tam otomatik sistem kardeş tane istiyor. Sadece biraz dikmesi uğraştıracak. Başka da bir şey yok. Tamamdır. Bir de huni huni ama yeterli demirim benim yok. Ee, neyse yeter biraz koyalım. Cık, hepsi olacak diye bir şey yok. Ve şöyle bir hızlı geçiş yerim var. Güzel oluyor burası ne kadar 26 tane 5 tane şey çıkar başka da çıkmaz değil mi aynen bir de şuradan şey tohum alalım tohum tohum tohum 64 13 yeter mi Emin değilim şuradan olmadı bizim yerlerden de toplarız hatta gidelim oralarda toplayalım buralarda falan bayağı büyümüş şurada şeyler büyümüş burası da güzel oldu lan böyle bir ayrı bir havası oldu Buraya sonra dikerim ben ya Şimdi şey lazım Büyücülük işlemine gireceğiz ya Onun için burada ihtiyacım vardı İnekler çiftleştirip deri alacaktım Yeterince buğdaya olmadığı için fazla şey yapamadım Biraz yavaş kaldık Ulan ben sandığı şeyi niye yapmadım niye? Almışım öyle gidiyoruz ya Odun yetecek mi acaba Ne şeyler de yaparız önemli değil bakalım şöyle bir tam beş tane tamamdır Şuradan bir huni huni huni şunları da çevirelim iki tane sandık daha yapalım o işte tamam yarısında olacak yarısında olmayacak şimdilik ee, biraz demir bulurum şeylerden malinde. Gerisinde bir şey yok. Şöyle sandığı şöyle ortalığı koyarsam. Ortası bura oluyor? Bir dakika. Öncü sandığı koymak lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Bunu buna yapacağız. Gerisini şöyle shift'e basarak. Böyle yapacağız. Tamam. Bu yaraya gelenler şimdilik elimizde tutarız. Şimdi buraları bir Çapalamak mı olur? Çapalayacağız, çapalayacağız. Başka gelecek bölümlerde ne yapacağız? Onu konuşalım abi şunlar bugün yana kadar Şey yapmayı planlıyorum Köylüleri getirip dedim biraz köylülerden ticarete başladım hafiften Köyden başladım Ama köylüleri buraya getireceğim Köylüler için bir yer ayarlarız diye düşünüyorum burada aşağıya Kuruluruz kurulduk zaten aşağı için özel bir yer inemiyoruz böyle atla Böyle gideriz buralara bir yerleri yaparız şu madenin şular falan düzeltiriz ee, Bunlar gibi böyle güzel yerleri yaparız diye düşünüyorum Ondan kazdım burada hatta bu şekilde Böyle böyle böyle kazacağız güzel yerler Şey yapalım düzeltelim buraları Tamamdır benim daha fazla elmas ihtiyacım var ya elimizde bir tane elmas kaldı Aynen Daha fazla elmasa ihtiyacımız var daha ne geçmedik ne geçeceğiz Ama ne geçerken önce bir elmas seti çekmek istiyorum Elmas setsiz zorlara gitmek istemiyorum Hey, bu da aynı ilk biri olmuştu. Ben buraya bir timelapse mi yapsak harbiden yapalım Şöyle bırakayım ben bunları Kendime böyle bir alay oluşturayım Olur olur timelapse yapalım At ne güzel durdu lan. at senin öyle heykelini yapacağım ben. Oğlum var bir adam sana. Tamamdır. Bir de şöyle çit kapısından şey koyduk mıydı? Koyamıyorum. Evet hepsi güzel, çok güzel görünüyor açıldı. böyle böyle duralım tamam. Arkadaş, ben nasıl izleyeceğim? Asik. Bizim timelapse işi vardı ya, yalan oldu. Git ya arkadaş ya, başlayacağım. <gülüyor> Mükemmel. Evet, sistem çalıştığını öğrenmiş olduk. Aslında hepsi sistemi çalışıp çalışmadığını öğrenmek için yani, Time falan, yalan hikaye Vay arkadır Şimdi gel bir de tekrar dik Neyse Bir de bozulma ya bir de bozulma ya Abicim bugün video ne kadar oldu hiçbir fikrim yok Bugünkü video bu kadar olsun Daha düzenli video atmaya çalışıyorum bu yüzden videoları bir tık daha kısa olabilir Ama düzene sokmaya çalışıyorum. Çarşamba ve cumartesi günleri video saat 6'da akşamüstü akşamüstü mü olur? ikindir üstü mi olur artık ne zaman denk geliyorsa saat 6'da video atacağım. Bundan sonra düzenli bir şekilde. Bir de pazar günleri short kısa videolar gelecek. Hadi bakayım kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açacağım. Sağlıcakla kalın. hadi bakalım.